Çizimleri nasıl bir araya getireceğimizi görmek için sadece iki robot parçamızın olduğu örneğe geri dönelim. Yani kafalar ve gövdeler. Diyelim ki şu kafayı ve şu gövdeyi seçiyorum. Ya da şu gövdeyi seçiyorum. Ya da bunu. Hadi bütün olasılıkları tamamlayalım. Şimdiki şemanın alt kısmında da Tabloda olduğu gibi 6 kombinasyon olduğuna dikkat edin. Sanırım bu şemada 2 kafa seçeneği ve bu kafaların her biri içinde 3 gövde seçeneği olduğu açıkça belli oluyordur. Yani 2x3 kombinasyon oldu. Bir sonraki alıştırmada farklı sayılarda kafalar ve gövdeler olması durumunda ortaya çıkacak şemalarla çalışabilirsiniz.